Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladığı Geometri Soru Bankası kitabında kenar ortay konusunun ÖSYM tarzı testlerinden tespihinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. G ağırlık merkezi verilmiş ve bizden bir oran isteniyor. Ağırlık merkezi ise ben ağırlık merkezinden geçenin kenar ortay olduğunu biliyorum. Hemen şu kenar ortayları göstereyim. Ve buradaki oranlamaların 1'e 2 oran olduğunu biliyorum. Hemen bunları da öyle gösterdim. Şimdi AG bölü GF AG bölü GF 2 bölü 1'den 2 çıktı 2A ya da yazayım 2A bölü A'dan sonra artı GD bölü B GD bölü BD yani B bölü 3B artı CD şuraya da D diyeyim istersen şurası da D ise CD bölü AC'de D bölü 2D yaptı. Yani bu ne yaptı? 2 artı 2 bölü 1 daha doğrusu artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 yaptı. Altı da paydayı 6 yapacak olursam eğer 3 bu da ne yaptı? 12 artı 2 artı 3 bölü 6'ya eşit oldu. O da kaç yapıyor? 17 bölü 6 yapıyor. Dolayısıyla cevap 17 bölü 6 oldu. Yani birinci soru denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi kenar ortay kenar ortay. İki kenar ortayın kesim noktası burası. Burası ağırlık merkezidir. 1'e e 2 oran var burada. x eksi 1 ise burası 2 katıdır. 2 x eksi 2 olacak. Yani x artı 3 eşittir 2 x eksi 2 ise buradan 5 eşittir x yaptı. E o zaman burası ne yaptı? 6 oldu. E burada da bir iki oran var. Y'yi de kaç buluruz o zaman? 12 olarak buluruz. İkinci soru C'han oldu. geldikçe AB artı AC'yi vermiş bize. AB artı vermiş Bir de BD artı CE verilmiş. G'de ağırlık merkezi. Tamam. Şimdi AB işin içinde var mı? Var. Bir de AC işin içinde var. BD ve CE de işin içinde var. O zaman ben buralara değerler vereyim. Şu ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Şuradan geçen de yine kenar ortaydır. E burası A Burası da BB diyecek olursam. Şimdi AB artı A C'yi vermiş bize. 2 A artı 2 B'yi kaç vermiş? 16 vermiş. Böylelikle A artı B'yi kaç buluruz? 8 buluruz. Tamam bu dursun elimizde. Sonra BD ve C oranlaması var. Toplaması var daha doğrusu. E ben buraya X dersem burası 2 X'dir. Buraya Y dersem burası da 2 Y'dir. Şimdi şunların toplamı verilmiş bize değil mi? Evet. 3 Y artı 3 X'i kaç vermiş? 15 vermiş. O zaman X artı Y'de buradan kaç gelir? 5 gelir. 3'e böldüğümüz zaman bunu da bulduk. Bizden boyalı bölgenin çevresi isteniyor. Boyalı bölgenin çevresinde A artı B artı Y artı X değil mi? Evet. A artı B belli mi? Belli. Kaç? 8 artı Y artı X belli mi? Belli. O da 5. 8 5 daha kaç yapar? 13 yapar. Evet. Üçüncü soru. Böylelikle Balıkesir çıktı arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Evet. kenarortay kenarortay kenar ortay. Burası ne oldu? O zaman ağırlık merkezi olmak zorunda. Sonra BD'yi 9 vermiş. B'de 9 ya. 3'e böldüğümüz an kısa parçayı bulduk. 3'e böl 4 yaptı. 4 ise 1'e 2 oranında 8. CE uzunluğu da 9 verilmiş. Yine 3'e böl. 3, 2 katından dolayı 6. E, Pisagor bağıntısı 6 8 10 üçgeninden burayı da 10 olarak buluruz. Yani dördüncü soru Akçay oldu. Geldik 5'e. Şimdi burada ne var? Aa hocam bu kenar ortay. Burada da 1'e 2 oran var. İki şart sağlanıyorsa ağırlık merkezi oluyor. O zaman burası ağırlık merkezi olmak zorunda. Çünkü 2 şart sağlamış. Hem bu kenar ortay hem de 1'e 2 oran var. Dikkat et kenardan köşeye 1'e 2 oran var. Tam tersi olsaydı ağırlık merkezi diyemezdik. E, o zaman burada ağırlık merkezini yakaladıysak ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Yani 5 5'tir burası. Pisagor bağıntısından dolayı çünkü 90 derece burası. 3, 5. 3, 4, 5 üçgeninden 4 çıktı burası. E, burada ağırlık merkezi burası. 4 burası da 2 olmaz mı? Olur. Ve burada da bir pisagor bağıntısı yaparsak sonuca ulaşırız. E, X'in karesi. 2'nin karesi artı neye eşittir? 6'nın karesine eşittir. Gerçi kısa yoldan yapabiliriz. Burası 2 çarpı 1. Burası 2 çarpı 3. X'de ne olacaktır? 2 çarpı kare küçüğünde 1'in karesi artı 3'ün karesi. Yani 1 artı 9'dan 2 kök ona eşit. Olur mu? Olur. Yani 5. soru böylelikle balık çıktı. Geldik 6'ya. KADN'in -E ağırlık merkezi. Evet KADN'in -E ağırlık merkeziymiş. G'de büyük üçgenin ağırlık merkeziymiş. Arkadaşlar öncelikle şu küçükteki ağırlık merkezini kullanayım. Bu küçükteki ağırlık merkezinde X ise burası nedir? 2 xtir Tamam. G'de ağırlık merkezi ya. E hocam burada da 1'e 2 oran vardır. E o zaman burası 3X ise burası da 3X bölü 2'dir. E şimdi AF'yi vermiş bize. AF. Arkadaşlar böyle şu toplam işte 3x artı 3x 2 18 demeyelim de bunun tamamı verilmiş ya da ağırlık merkezi var ya 3'e böl kısa parçayı bul. 3'e böldüğümüz zaman 18 6 yani şurası 6 burası kaç yapıyor o zaman 12. E, o zaman 3x eşittir 12 ise x'i kaç buluruz 4 buluruz bizden de zaten 4 isteniliyor 6. soru Cihan oldu. Geldik 7. soruya. Ağırlık merkezi verilmiş. Tamam ağırlık merkezini nasıl kullanacağız hocam ya bunu uzatacağız ki ac kenarı yok ya da bunu uzatacağız. Ağırlık mantığını kullanmak için. E buradan ağırlık merkezinden geçen nedir? Kenar ortaydır. Ve 1'e 2 oran vardır. 16 ise 8'dir. Eee hocam burası da 90 ya. Pisagor bağıntısı 8, 15, 17 üçgeni. Burası da 17. O zaman cevap ne yaptı? X tamamı olduğundan dolayı 17 artı 17'den cevabı 34 olarak buluruz. Geldik 8'e. Ağırlık merkezini kullanacağım. E nasıl kullanabilirim? Hocam muhteşem şu mantıklı geliyor ama. Bak şimdi 30'un mantığını kullanamayız burada. Ağırlık merkezi buraya kadar gelmiş ya. Bunun devamını getirelim o zaman devamını getirdiğimiz zaman ne olacak? Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Yani 9/2 burası, 9/2 burası. 30'un karşısı 9/2 ise 90'ın karşısı dik üçgende ne olmak zorunda? 2 katı. Yani 9 olmak zorunda. E burada da 1:2 oran var. Hani kısa parçayı bulmak için 3'e bölüyorduk. 3'e böldüğün zaman kaç çıkıyor? 3 çıktı. E, 2 katından dolayı burası da kaç oluyor o zaman? 6 oluyor. Evet, 8. soru Ceyhan oldu. Geldik 9'a. Yukarıda verilen ABC ABC köşelerinden çizilen kenar ortaylarının uzunlukları sırasıyla ABC ise Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor Arkadaşım şimdi şu A'dan çizilen kenar ortay Hop kenar çizdik 12, 12 Hocam ikiz kenarda çizilen kenar ortay yüksekliktir e, 12, 13 ile üçgeni 5, 12, 13'ten 5 çıktı burası Sonra buradan bir kenar ortay çizelim Hop çizdik Eşit, eşit 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlüğü verir Dolayısıyla burası 5, burası 5, burası da 5 çıktı yani A'dan çizilenle B'den çizilen kenar ortaylar birbirine eşit oldu. Şimdi C'deki ne bakalım. C'den bir kenar ortay çizdiğimiz zaman da 3, 3 yaptı burası. Hocam 3, 4, 5 üçgenden burası da 5 çıktı. E bütün kenar ortaylar 5 çıktı. E hepsi birbirine eşit oldu. Dolayısıyla 9. soru Akçay oldu. Geldik 10. soruya. Bir katlama var. Katlama gördüğümüzde ne yapıyoruz? Eski haline geri getiriyoruz kardeşim. Hop şöyle. E tamam eski haline geri getirdik. Eski haline geri getirdiğimizde üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşitti değil mi? Hemen şunları şöyle bir yazalım. Şimdi soruyu da okuyalım. Burayı 5 vermiş burayı 7 vermiş. Tamam başka bir şey verilmiş mi? Bu paralel verilmiş. Bununla bu birbirine paralel. Arkadaşlar şu paralellik ve açıortaylık aynı anda olunca Z'ye dikkat edin. X kenarlık çıkar diye hep söylüyoruz. Bak Z'den dolayı burası nokta açısı yaptı. Hocam Z'den dolayı. E şunlar paralel ya. Yöndeşlikten dolayı burası da nokta yaptı. Aha şurada bir ikizkenar çıktı. Çift çizgiyse burası da çift çizgi oldu. Sonra e, burada da Z'den dolayı çizgi açısı. E hocam burada da e, yöndeşitten dolayı burası da çizgi. Aa ne oldu burada? X kenar çıktı. Yani bununla da bu birbirine eşit oldu. Hocam dikkat. Şunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit. Ne çıktı burada? Bir orta taban çıkmadı mı? Evet burası 12 ise x'te kaç yapmak zorunda o zaman? 6 yapmak zorunda. Yani 10. soruya böylelikle ne bulduk? C. Han bulduk. Geldik 11. soruya. Aşağıdaki şekilde birim kareleri zemin üzerinde ad doğru parçası çizilmiştir. Evet. Ad doğru parçası çizilmiştir. Tamam ad doğru parçası çizilmemiş ama biz çizelim. Ad doğru parçasını çizdik. Tamam bu ad doğru parçası bir kısmı görülen abc üçgeninin kenar ortayı olduğuna göre. Heh şimdi bir kısmı görülüyor bir üçgenin. Arkadaşlar üçgeni tamamlayalım şöyle. Üçgeni tamamlamış hali herhalde önemsiz. Neyse şu üçgende. Buna göre diyor bu üçgenin ağırlık merkezi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bu bir kenar ortaysa bu kenar ortayı doğrusunda ağırlık merkezi ne olacaktır arkadaşlar? Yukarıdan aşağıya 2'ye 1 şeklinde olmayacak mı? Evet şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Hocam 5 birim burası. 1, 2, 2,5 olacak. Ya 1'e 2, pardon 5 birim ya şurası. Dikkat pardon pardon pardon. Şimdi burası 5 birim. 5 e birim e buradaki parçayı 3'e böldüğümüz zaman bulmuyor muyduk? Evet. 5 bölü 3. Ağırlık merkezi şu kenara olan uzaklığı 5 bölü 3 olacak. 5 bölü 3 dediğimizde nedir arkadaşlar? 1.4 gibi 3 gibi bir şey değil mi? 1.3 gibi bir şey. 1.3 nereye denk geliyor? Tam buraya denk geliyor. Ağırlık merkezi burasıdır. Burada 1'e 2 oran vardır. Niye? 3'e bölüyoruz onu da söyleyelim. Hocam burası xken, burası 2x ya. 3x aslında 5'e eşit. X de buradan 5 bölü 3'e eşit olacak. 5 bölü 3 de nedir? 1.3'e denk geliyor. 1.3 de L ile M arasına denk geliyor. Dolayısıyla cevap ne oldu? C'han oldu arkadaşlar. Yani L ile M arasında olmuş oldu. Ve böylelikle ÖSM tarzı testlerden test 1'i bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.